Bugün 6 Ekim 2021 çarşamba. Merkür günündeyiz. Terazi burcundaki ay yeni ay fazında. Bugün denge ve huzur ihtiyacımız artıyor. Sabah saatlerinde içe dönük ve kararsız hissedebilir. Özellikle eşitlik, adalet ve ilişkilerdeki beklentilerimizi sorgulayabiliriz. Öğlen 14.05'te Güneş ve Ay Terazi burcunda kavuşacak ve 13 derece Terazi burcunda yeni ay doğacak. Yeni ayda başlayan girişimler atılan tohumlar, ay ışığını büyüttükçe olgunlaşır, görünmeye başlar ve sonuca doğru gider. Terazi yeni ayı, ilişkiler, ortaklıklar, evlilik, sanat, estetik, güzellik, hukuk, adalet, diplomasi ile ilgili konulara dikkat çekiyor. Önümüzdeki dönem bu alanlarda yeni girişimlerde bulunabilir değişimler yaşayabiliriz. Terazi burcundaki Mars ve Merkür'de kavuşan, boğa burcundaki Uranüs ile sert açı yapan yeni ay, sosyal konularda, ilişkilerde, hukuksal alanlarda hızlı yeni gelişmelere ve bazı mücadelelere yol açabilir. Yeni başlangıçları yapmak için cesaret ve motivasyonumuz yükselebilir. Bu yeni ayda her türlü ilişki ve işbirliği için niyet edebilir girişimlerde bulunabiliriz. Bunun yanı sıra sanat, tasarım, kişisel bakım, estetik, güzellik, imajla ilgili yenilikler ve değişimler için de uygun bir dönemdeyiz hem ülkemizde hem dünyada ülkeler arası ilişkiler anlaşmalar çatışmalar müttefikler rakipler açık düşmanlıklar mahkemeler daha fazla gündemi meşgul edebilir Siz de şimdi kanalımıza abone olun yorumlar bölümüne sorularınızı yazın sürpriz lerimizden haberdar olun